Kolesterol ilaçlarında en sık kullanılanlar statinlerdir. Statinler özellikle kolesterolünüz yüksekse, hele damar tıkanıklığınız varsa ve diyetle düşüremiyorsanız mutlaka kullanmanız gereken ilaçlardır. Kötü kolesterol düzeylerinde küçük düşüşler bile riskinizin azalmasına katkıda bulunur. Bunun yanında bu tür ilaçlar sadece kolesterolü düşürmezler. Aynı zamanda damar duvarında döşeyen endotel hücrelerinin fonksiyonlarını düzeltirler, pıhtılaşmayı azaltırlar. Ve bunun yanında bu bölgedeki mikropsuz etabı reaksiyonu azaltırlar. Bunların hepsi plak oluşumunda etkili olan faktörlerdir. Ve bunun yanında özellikle plağın stabil yani kırılmaya dirençli hale gelmesi de risk açısından önemlidir. Hele hele stentiniz ve bypassınız varsa stentinler sizin için gerekli ilaçlardır.